Merhabalar efendim, merhabalar. Ee, ben ee, Bay Higgs ve bilimsel meselelere hoş geldiniz baştan. Her şey hazır gibi. Bütün silahlar yüklendi. Süper. O zaman... Uyukur lan. kullanacağız. <gülüyor> Aa ne oluyor? Bu işe yaramıyor. İşe yaramıyor. Ölüm lan. Oğlum... Sal sal sal sal sal sal sal abo, abo abo Buraya gelemezler umarım Umarım gelemiyorlardır buraya Umarım buraya gelemiyorlardır Ölsene artık ha Woow wow. orada bir silah bizi ateş etti Hayır halledemeyeceğiz gibi geliyor O zaman bir sonraki en iyi çözüm Bombalar Woow woow woow wow, wow, wow. Of o, o, o silah, o silah hala orada duruyor. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Kardeşim, bizim de ağır silahlarımız var. Bak burada bizim ağır silahımız. Silah hala. Ha, silah patladı iyi. Al, al da sana. Aa, boy. Okay, şöyle saklanıyorum ben çünkü bayağı bir e, böcek gördüm, bayağı bir omurgasız canlı gördüm. Omurgasız canlılar lütfen e, gitsin kendine bir omurga bulsun önce. Şimdi en son e, şey yaptık. Lambda Core'a geleceğiz. Peki bu Lambda Core dediğimiz şey ne? Lambda Core dediğimiz olay ney? Lambda Core e, bizim e, kurumumuzun en gelişmiş benim kurumumuzun en gelişmiş laboratuvarların olduğu yer. Şuradan aşağı inince bombalarımız tükenecek mi? Arkadaki yok olacak mı? Burada hoş şeyler olmamış. Burada sen kimsin? Sen, seni, senin ismin neyi bilmiyorum hakikaten. Tam tam dinlilik bir, bir tip de var. Oo, Uuuu. Çok fazla kan var. Buradan böyle gizli gizli gitmek lazım. Genelde yani kıyıya köşeye bir bakmak lazım. Çok ilginç bir yer. Oooo boy. Oooo boy. Oooo boy. Gördüm seni. <gülüyor> Oh, başka koşan da var. Başka koşan da var. <gülüyor> Seni de gördüm. Higgs her şeyi görür. Bilim her şeyi görür. Bilim her şeyi görür. Bilimin görmediği bir şey yoktur. Bu bir e, simülasyon olabilir. Evrenin simülasyon olduğu yönünde bazı teoriler var. Doğru. Farklı farklı e, kuramlar var. Benim diyeceğim başka bir şey yok. O konuda salak gibi yere düştüm. Kelime zeki diyorum. kelime bilim adam diyorum. Ondan sonra salak gibi yere düşüyorum. Ca cahil. Wow wow wow. <gülüyor> ee, bakın, şimdi yine salak gibi buraya düştüm. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Oh oh, oh, oh, oh, oh. Öl artık, öl oğlum, ölmüyor bunlar. Oh, güzel. Wow! Hala dayanıyor. Sağlam yaratık yapıyorlar bunlar. Bizim en azından güvenlik görevlerinden çok daha sağlam. Tamam. tamam. Tamam. oğlum hadi. Lan saadete gel oğlum saadete gel hadi. Bir şey söylemedi sonunda. Şey dedi. Lambda Core reaktörüne gideceğiz dedi. Bilim adamlar bizi e, Lambda Core kompleksinde e, reaktörde bekliyormuş. Hadi bakalım. E, neyse o zaman ben kaçtım. Görüşürüz. Ee, ben ettim. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Hadi bakalım. Estim Firing Chamber. Bak. Güvenlik gözlüklerinizi, laboratuvar gözlüklerinizi takın diyor. Ben ben takıyorum. İlginç bir silah aldık biz burada. <gülüyor> <gülüyor> lan bir şey olmadı. Lan bir şey olmadı. Bağırma işte. İşte bilimin geldiği son nokta. Bu müthiş silah. Öl öl öl artık! Öl öl! Heh. Şimdi Hilmi Bey Black Mesa'nın gelişmemesinin sebebi yok. Hilmi Bey! Ne yapıyorsun Hilmi Bey? Yine görevini yapmıyorsun. Yine bir köşeye silmişsin yine. Ee, sadece desteğin gelmesini bekliyorsun. Ne yapmamı istiyorsun yani? Ne diyor şimdi? Bunları halledeceğiz. Pompaları falan filan çalıştıracağız. Her işi de ben yapıyorum ya! Ulan ben de sizin gibi bilim adamıyım olmalı senin gibi savaşabiliyor mu nazan? Senin güvenlik görevlisin. Neden bir araya gelip birlikte halletmiyorsunuz şu elemanları? Oo kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç kaç kaç. Sana şimdi bizim gezegenler nasıl şey yaptıklarını göstereceğim. Atış yaptıklarını göstereceğim. Sen bir O da öldü güzel. Çıkalım. Bakalım nereye götürecek bu bize Dilli. Ah! Neyse hallettik onu da. Oh be! Ulan kim yaptı bu? Hangi mühendisler yaptı burayı? Çok kötü yapılmış. Çok kötü yapılmış. Kesinlikle çok kötü yapılmış. Özelsiz yapılmış. Aha yine ee, Seyfetliğini halletmişler. Kaçmamış. Belki kaçar ölmüştür ama yani Diğerleri gibi bir köşeye sinip şey yapmamış. Şunu herhalde Aktif etmeye çalışırken şey olmuş. Ölmüş. Hadi bakalım hızlı hızlı yukarı çıkalım. Bir şey olmayalım. Boğulmayalım burada. Boğulmamak önemli çünkü. Hayati fonksiyonlarınızda yapmak istiyorsanız lütfen boğulmayınız. Oo, burada can var. Güzel. Oh, oh. Hücrelerimin e, dolduğunu, rejenerasyon enerjisiyle dolduğunu hissedebiliyorum. Birazcık da Doctor Who bilimi yapmak lazım değil mi? <gülüyor> Oo. Burada da ilginç olaylar var gibi sanki. Ölü bilim adamımız var. Mutlu bir şekilde ölmüş. E, safe ettim, mutlu bir şekilde ölmüş. İki tane seyfettim var. Demek ki klonlama çalışmaları başarılı geçiyor. Black Mesa'da. İşte böyle, bu uzaylı işgalciler hep böyle efendim. Bu uzaylı işgalciler hep böyle arkadan e, vurmaya çalışıyorlar. Ha, yine bazı uzaylı varlıkların e, dünyamıza ışınlandığını hissediyorum. Evet. Bazı uzaylı varlıklar ilk önce atomlarını ayrılıp sonra atomlarını dünyada baştan birleştirmişler hakikaten. Siz buraya bir gelsenize. Uzaylı beyefendi. Uzaylılara karşı bile e, saygılı olacaksınız, kibar olacaksınız. Yani şu anda tavuk döneri idare ediyoruz. İskender birazcık daha pahalı olduğu için benim bilgime göre o bir zam olarak kabul edildi. Hamza zaman zam hak ediyor muyum? Kesinlikle hak ediyorum. <gülüyor> öl be uzaylı! Öl artık Ha. Oha! Oha! Uzaylılar hep böyle. Öl artık öl öl öl öl öl öl! Cephanem bitti be çüş! Şuraya doğru gideceğiz artık. Ana reaktör Doğru gitmemiz lazım. Hızlı bir şekilde yüzmemiz lazım ki e, bazı şeyleri başarabilelim. Radiation hazard diyor. Deme be. Güzel yukarı çıkalım o zaman. Yukarı yukarı yukarı yukarı. Onlar uzaylı mı acaba? Onlar bazı uzaylılar olabilir. Yapma yapma yapma yapma yapma. Sen seni gider misin acaba? Elektrik. Gider gitmez. Koş koş koş koş koş koş koş koş koş. kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç oo, kaç ooo oo. güzel güzel çok güzel çok güzel bundan sonra bu uzaylara karşı süt silahımı kullanacağım ee, bunun başka bir de şeyi olmayacak Şu, neyse bunda yine cephanem var biraz sıkıntı yok Hilmi! Hilmi bey açın kapıyı ha Garden. hey Gordon diyor bana bana e, Bay Freeman veya Bay Higgs diyeceksin başka türlüsünü kabul etmiyorum Wow! Wow, G-man. orada bir Gman'imiz var G-man göründü güvenlik rahat takılıyor çünkü e, Hilmi Bey ne yazık ki işini doğru düzgün yapmıyor ne yazık ki Hilmi Bey e, Hilmi Bey'in bir görev ahlakı yok ne yazık ki Hilmi Bey sorumsuz bir insan ne yazık ki ben de böyle bir insanla çalışmak zorunda kalıyorum artık yapacak bir şey yok Ooh. aşağısı nasıl aşağıda ne var tamam aşağıda ne olduğunu anladık Ha, aşağısı böyle bir şey. Peki. Neyse şuraya bir girelim bakalım. Bu ıı, ışık yüzmeler neymiş bir bakalım. Ne işe yarıyorlar acaba? Biraz da tehlikeli ama şu kuşlar altında yapacak bir şey yok. Bu buradan değil. Tamam. Anladığım kadarıyla şu yeşillere girdiğimizde bir şey olmuyor. Kırmızılara girdiğimizde bir şeyler oluyor. Oo, anladım. <gülüyor> ha! Oh be. Oh be. Oo. Nereye gidiyor? Hiçbir fikrim yok. Bu nereye gidecek? Hiçbir fikrim yok. Hop! İlginç. E, Anladığım kadarıyla bu ışık hüzmeleri bizi ilk önce atomlarımızı ayırıyor. Sonra şu yeşil ışık hüzmelerinde bizim atomlarımızı baştan birleştiriyor. Zaten gördüğünüz kadarıyla bu e, kırmızı birazcık daha dışa doğru bir e, parçacık akımı var. Şu yeşil ışık hüzmelerinde de içe doğru bir parçacık akımı var. Yani şu parçalıyor, şu birleştiriyor. Tamam şöyle atlayalım o zaman. Şöyle deneyelim yavaş yavaş. Nereye, neredeyiz biz? İlginç bir yere geldik sanırım. Şurada ben yine böcekleri görüyorum. Böcekler ölmeli. Güzel böcekleri öldürdük. Oo. Yine buradan ışınlanacağız. O gizemli varlığı da onun peşine takılacağız. Oh oh oh oh oh oh ne güzel ne güzel güzel güzel güzel. Bizi doğru yere mi getirdi peki? Doğru yere mi geldik? Acaba burası nereye götürecek bizi? Hayır hayır yine ee, aynı yere geldik. Sinir bozucu olmaya başladı bu. Tamam. Şimdi bu dönecek. Bu oraya geldiği zaman biz bunun ucuna atlayacağız. <gülüyor> ah! <gülüyor> Bay, Higgs, Bay Higgs yanılmayacak. Bay Higgs e, yanılmayacak. Ben bilimsel yöntemlerimle bu olayı çözeceğim. Ben bilimsel yöntemlerimle bu olayı çözeceğim. Bu olay e, bir şekilde çözülecek. Hayır! Bay Higgs becim e, boru diyorum, eğil diyorum olmaz mı? Ee, şöyle yapayım. Sizlere de saygımız oldunuz. Ee, <gülüyor> bakalım bakalım. Ee, bu nereye gidiyormuş? Yes. Oh be. Doğru düzgün atlayabilirsem. Efendim. Değerli bilimsel hafıklarım. Değerli bilim hafıklarım. Ben, ben de hafiften kafayı yemek üzereyim. Ee, nasıl böyle basit kavramlar beni e, bu şekilde tutabiliyor. Çok e, anlayabilmiş değilim. Ve e, bu bilimsel araştırmamızda e, bizlere katıldığınız için bu kavramları e, bizimle birlikte araştırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. E, bir sonraki araştırmalarımızda görüşmek üzere. Hayatta e, bilimsel gerçeklerle kalmanız dileğiyle e, bay bay. Kendinize iyi bakın.